Bir tablo yapın ve çözün. Bir biyolog, 3 farklı su bazlı şekerli içeceğin, arıların bal yapabilme kabiliyeti üzerindeki etkisini araştırıyor. Araştırsın bakalım. %40 şeker içeren A içeceğinden 2 litre alıyor. Durun, ilk önce bir tablomuzu yapalım. İlk sütunumuz içeceğin adı olsun, bir saniye. İkinci sütunumuz şeker oranı, üçüncü sütunumuz da şeker miktarı olsun. Yani yüzdelik olarak değil miktar olarak ifade edeceğiz burada. Biyolog ilk önce %40 oranında şeker içeren A içeceğinden 2 litre alıyor. İçecek A'dan 2 litre alıyor. İçecek A da %40 şeker içeriyor. Eğer biz 2 litredeki şekerin miktarını öğrenmek istiyorsak %40'ı litreyle çarpacağız. Ya da 0.4 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 0.4 Eşittir 0.8 litre şeker. Yani elimizde 0.8 litre şeker var. Bu karışımın su bazlı olduğunu düşünürsek 1.2 litresi de su olacak. Ama 2 litrenin 0.8 litresi şeker. Yani yüzde 40'ı. Sorumuza geri dönelim. B içeceğinden 1.2 litre alıp A'ya ekliyor. Bunu yazalım. İçecek B, 1.2 litre. Biyolog arkadaşımız arının A ve B'nin karışımından oluşan C içeceğini tercih ettiğini gözlemliyor. Yani A ile A ile B içeceğini karıştırıyoruz. Bundan bir C içeceği oluşturuyoruz ve sevgili arımız da bu C içeceğini çok seviyor. Peki. Kısacası bu ikisini birbirine eklediğimizde C içeceği çıkıyor. Peki, c içeceği kaç litre oluyor? 2 artı 1.2 yani 3.2 litre c içeceği elde ediyoruz. Ve bu da %25 oranında şeker içeriyormuş. Yani c içeceği %25 oranında şeker içeriyor. Bu bilgi de şeker miktarını bulmamızı sağlayacak şimdi. Eğer biz 3.2 litreye sahipsek ve bunun %25'i ya da başka deyişle 1 bölü 4'ü, bir çeyreği, şeker ise, bunun anlamı, 0.8 litre şekerimiz var demektir. Yani son kolona 0.8 litre şeker yazıyoruz. Şekerin yüzdesi %25 ve bu karışımdan 3.2 litre var. Burayı bir daha okuyorum. Şekerin yüzdesi %25 ve bu karışımdan 3.2 litre var. Soru, B içeceğinin içindeki şeker yüzdesini ve miktarını bulmamızı istiyor. Pekala, bu bulmamızı istenilen miktara, yüzdeye, buna x diyelim. Yani, şeker yüzdemiz x ise, ne kadar şeker var? Güzel soru. Elimizde 1.2 litre ve x var. Yani, 1.2 çarpı x. Şimdi düşünelim. A 0.8 litre şeker içeriyor. Ve 0.8 litreye bu miktarı eklediğiniz zaman C içeceğinin içinde yine 0.8 litre şeker oluyor. Burada x 0 olmak zorunda. Bunu bir denklem olarak yazabiliriz. 0.8 artı 1.2 x. 0.8'e eşittir. Peki, 0.8'i iki taraftan da çıkartabiliriz. 1.2x 0'a eşit olur. Bu durumda x de 0'a eşit olmak zorunda. Yani buradaki yüzde 0 olmalı. Yani başka bir deyişle B içeceğinin içinde hiç şeker yok. Su bazlı çözelti oldukları için 1.2 litre olan içecek B sadece suymuş. İçinde şeker falan yokmuş.